Değerli dostlar merhabalar Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı Business Channel Türk TV stüdyolarından sevgiler, saygılar, selamlar. Yeni bir yaşam programına Aslı Serbest Hanım eğitim danışmanı olarak hoş gelmişler, safa gelmişler. Ee, i̇lk sözcüğünüzle başlamak istiyorum. Su so, hayattır. Ee, i̇lk cümlenizle başlamış olalım. Ee, dünyanın. Evrenin genelinde su biliyorsunuz %90'ını kapsıyor. Yani 3 hatta tam rakam verecek olursak 4'te 3'ü... Ekrem Çulfa'nın sunduğu yeni bir yaşam, yeni bir kariyer bugün saat 18.30'da Business Channel Türk ekranlarında. Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.